Bugün 7 Kasım 2022 Pazartesi ay günündeyiz Koç burcunda ilerleyen ay 0129'da Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek günün ilk saatlerinde duygusal baskılar hissedebiliriz güne ciddi ve karamsar enerjilerle başlayabiliriz iş ve özel yaşamımızdaki sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artabilir ay sabah 8 14'te boğa burcuna geçecek dolunaya doğru ilerleyen ayın Duygusal ve bedensel etkileri güçlenirken, kontrolümüz dışında oluşabilecek durumlar planlarımızda da değişimler yaratabilir. Boğa burcunda ilerleyen ay, maddi manevi, huzur ve güven arayışımızı da öne çıkarıyor. Venüs ve Satürn arasında etkinleşen dik açı, ilişkilerde ve maddi konularda sorumluluklarımızın da önemini arttırabilir. Kişisel hırs ve arzularımız güçlenirken maddi manevi zevklere de odaklanabiliriz. Bu durum aşırı rahatlık ve tembellikte yaratabilir ya da stres kaynaklı yeme, içme, para harcama gibi aşırılıklar gözlenebilir. İlişkilerde de bencil, sabit ve inatçı tavırlardan uzak durmalıyız. Öğle saatlerinde kendimizi fazla zorlamadan sakin ve dengeli olmak, keyif aldığımız aktivitelere zaman ayırmak daha doğru olabilir. Açık havada ve doğada zaman geçirebilir, güvendiğimiz ve sevdiğimiz kişilerle birlikte olabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.